Gel yarim gel Kendi gelen güzeli sarmadan yollandım Adama sarı gelin aldır. Kendi gelen güzeli sarmadan yollandım Adama sarı gelin aldır. Saç da biraz, biraz güzel. güzel Güzel, <gülüyor> <bu da. Dizel> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Güzel, Güzel, güzel, güzel, <Gülüyor> güzel yüzüm hay gibi, devam taşım yay gibi gel. Girüşte elim kesdi. Arkadan sandalyemin burası. Pantolonum buradan kesti. Nasıl kesti? Nereye uğraştı bunu? Daha da da iki tane kesti. Şevad kesti. Burası bizim kasabamız. Jandarması olan tek kasaba burası. Bağımız var biraz, bir üç buçuk bölümü kadar bağımız var. Onu e, şaraplık yüzüme çevirdik, Antep Karası. E, şimdi yere doğru e, Onu kurutuyoruz, satıyoruz bir kısmını. Bir kısmını şarap yapıyoruz, bir kısmına evet, rakı falan yapıyor babam. Evet, geldik evimize. Bu bizim baboja <gülüyor> baboja hanı <hoca, gülüyor> baboja orada <gülüyor> zaten. Hocam nereye aldık bunları? Vallahi burayı indireceğiz. Buradan sonra biz dağıtırız. Tamam hocam. Yani şu avro naylonu şu kapı eşiğini böyle bir sefer Tamam. Babamı arayın şimdi. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. çıktı, Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Şöyle baktığınızda rastgele atılmış insan cesetleri o Zeytin ağacı mı var? Orma evde var canım. Bir de şey var. Tamam vermeyeceğim bir, bir tane. Bunu yaptığım yeri. Ve bu seneki oyma bu. Ne kadar çok yüklerse o kadar. Şey, olur. Bu ne acı? Bu üstü buna şey gelini diyorlar. Ee, burası da Türk tanecik. Hmm. Yaşlıdır. Aslında meslek parangozluk değil mi? Değil mi? Ben, e, benim mesleğim yok. Sıradan vatandaşım. E, Eğlendiğim üç tane çizim olduktan sonra Maragor'da seçtim. Kendi kendime öğrendim, ee, şey yaptım. Bu da e, akça ağaç bir ağaç. Gelal yaşa o ya Yana nerede? Duyacağım sana Okula gittim ben bir ya. Boy, boy, boy, boy. Ha, Hayır ya. mı? Bunlar elinde birer el çamur, çok elinde birer el çamur. Çap, çap, hey, hey. Ya meamur dediymiş henüz. Önüfşanlarıla Herkes bana güldü. çocukken e, ben ben ne yaparsam o onu yapardı öyle öyle yaptık. İşe tercih olmuş. Şey elinde var, e, beş tane falan da evde var bağlama. Şey kurulmuş deler melleri takılmış. Böyle şey yapıyoruz. Kaç yıllık atölye bu atölye? 1965'te 2015'inde. E, Bak şimdi bu zaman bu yana buradayım. Siz neredesiniz? İzmir mi? İzmir, İzmir. Siz de İzmir'densiniz? İzmir Sen ağır değil mi bu şey? Yani ne? Meslektir, heykeltıraş. İşte ben azıcık heykelle de uğraştım sonra resme kaydım. Sonra da video çekiyor. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne yaptım belli değil benim. Yok <gülüyor> <gülüyor> yok, yo, hepsi birbirine ekli bir şey. Değil mi? Yani e, öyle, hepsi birbirine ekli, evet. Evet, bakalım. Bize şu bakalım.